Bismillah. "Bilirsiniz, Allah Rabbimiz, bilirsiniz, Allah rahmet eylesin alim dedi ki Allah Rabbimiz, bilirsiniz, Allah Rabbimiz, bilirsiniz, Allah Rabbimiz, yani görüyorum ki bilirsiniz, Allah Rabbimiz, bilirsiniz, Allah Rabbimiz, bilirsiniz, Allah Rabbimiz, bilirsiniz, Allah Rabbimiz, bilirsiniz, Allah Onlara karşı bir delil ortaya koydum. Ve ancak yani onlara sor. Onlara sor. İda kalu, şöyle dedikleri zaman. Ela yes bak, buralar hakikaten çok değerli, önemli yerler. E, kaldı ki yani bu muhammed'in bu eserinin kurucu bir eser olduğunu gösteren hususiyetler. Yani her şeye rağmen maturidi düşüncesi ne diyelim daha özgürlükçü bir yapı arz ediyorsa on, onların temelleri bunun yer burası arkadaşlar. Bu tür ifadeler. Şöyle dediklerinde yani ben de, Asma vesiy'a ashab sallallahu aleyhi ve sellem ee, e, Mana mana merkezli bir tercüme tercih edeceğiz. Motomot tercümeyi tercih etmeyeceğiz. Motomot tercih ettiğimiz zaman manayı kaybetmemek çok mümkün yani. Yani şimdi mesela motomot yapalım. Yani seni nasıl genişletir? Hazreti Peygamber'in ashabını genişletmeyen şey seni nasıl genişletir? Motomot yaptığımız zaman böyle bir şey çıkıyor. Yani manaya odaklandığımız zaman yani e, Allah Resulü'nün arkadaşlarının, ashabının yapmadığı bir şey, konuşmadığı bir şey hakkında sen nasıl konuşabilirsin? Tamam mı? E, böyle bir anlam çıkıyor. Bele Yes yani. Evet. Yani ben konuşabiliyorum. Ma, ma vesiyahum. Onların konuşamadığı veya konuşma imkanı bulunmadığı şeyleri konuşuyorum. Lev menzilletihi. Yani onların, de bu Evet, onların konuşamadıkları yani ben de konuşur, ben de konuşur. Ve les bi hadrati mislen allazi kana yani biz, bizim durumumuz onların durumu yani, yani şey iyi odatlarında arkadaşlar manayı. Yani bunun üzerinden kaçamış olursa bir olay. Fakat bi yani biz e, imtihandan geçiyoruz. Yani bir sıkıntı yaşıyoruz. Nedir o? İman yetu aleyna yani bize böyle soğuk sayanların olduğu ve yestahillu ettimâ minnâ helal vere yani canımızı da de derin oluyorsa felâ yesi'alâ ellâ ne'allelâ minnel muhti'yi minna vel musib yani şimdi biz tamam mı? yani hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? yani bunu bilmeyeceğiz mi? Yani bilmek için uğraşmayacağız mı? Hayret göstermeyeceğiz mi? وَاَلَّا an anfusina أَنْفُسِنَا وَحُرُمِنَا Yani bizim de izzeti, nefsimizi, tamam mı? Ee, canımızın dokunulmazlığını korumamız lazım. Yani bunları tehlikelerden, e, tehlike bunlardan savuşturmamız lazım lu ashab bir Sallallahu aleyhi ve sellem kal yani Hz Peygamberin arkadaşlarının durumu şu topluğa ber Neyse bir had men yukahu fel yetelle silah ya yani şimdi yani özellikle bu tartışma var. yani Hz Tamam Hazreti Peygamber döneminde düşmanları var, e, müşrikler onlarla savaşıyorlar. Fakat kendi aralarında bir ne var? Bir birliktelik var. Toplumun içerisinde herhangi bir şey yok, yani sıkıntı yok. Sonuçta Hazreti Peygamber birleştirici ve ortak bir nokta. Ama yani e, Hazreti Peygamber sonrasını düşünün. Yani İmam-ı Azam Ebu e yaşadığı ortamı düşünün. Tamam, ee, onu kaçırdı anladığım kadarıyla. Yani e, onlar zamanda böyle işte silaha sarılmak zorunda kalıp e, savaşılacak bir ortam yoktu. Yani, toplum içerisinde bunu kaçırdı. Ve nehnu kat itteleyna dimen yatanu aleyna. Halbuki bizim bulunduğumuz ortada ortamda bize söylenler var, söyüp sayanlar var yani içinde yaşadığımız, beraber olduğumuz toplumdaki bazı insanlar bize söylüyorlar. Ondan sonra kanımızı da helal görüyor. Ma bize ef felisanehu Yani şununla birlikte eğer kişi yani dilini bunlardan çekerse, yani konuşmazsa, yani herhangi bir şey söylemezse fihi ma ixtalefa fihi İnsanların ihtilaf ettikleri, tartıştıkları konuda herhangi bir şey söylemezse وَقَدْسَمْ يَا Ve bunu duyar لَمْ يُطِقْ اَنْ ve قَلْبَهُ Ve yani kalbini de bundan çekmeye güç getiremezsin. Duyuyor ama yani kalbinde bunu ne yapı? Değerlendiriyor. لَنَّهُ Çünkü لَا بُتَّدِ الْقَلْبِ Kalbin şöyle bir durumu vardır men en yokran men en min en eee diyelim yukrahu ahadul en gayni yani eee kişinin şu de bakalım arkadaşlar. E, orada nasıl bir anlam vermiş. Oradan da bakalım. Eee çok da şey yapmayalım. E, Evet. Hocam nefret etmek mi? Nasıl? Nefret, nefret etmek. yükley. Yükrih. Yükrih nefret etmek de yani şöyle cümlelerin anlamlarını karşılaştırıyor. Şimdi e, yükrihu diyelim. Yükrihu demeyelim. Nebuttelil kalbi min en yek yükriha ahadel emreyni evil emreyni cemiyan. Yani insan, kalp bu yaşamış olduğu durumu, bu her iki durumu tamam yani konuş yani konuşmuyor ya işte kalbini e, bu tür şeyleri düşünmekten alı koyamıyor. Bu her ikisinden de hoşlanmayabilir e, veya herhangi bir durumdan hoşlanmayabilir. E, فَأَمَّا أَنْ يُحِبَّهُمَا وَهُمَا مُخْتَرِفَانِ فَهَذَا لَا Şimdi bunun bu her iki durumu da sevmesi yani ihtilaflı olduğu halde birbiriyle zıt olduğu halde her iki durumu sevmesi olmaz. Tamam, mümkün değildir. فَاِذَا مَا لَلْقَلْبُ اِلَا الْجَوْرِ اَحْرَمَ şahit kalp zulemeyle derse amv dile gösterirse yani ondan yana bir tavır koyarsa ahabbehlem onu yapanları da sevmiş olur. Ve iza ahabbel qaume bir topluluğu da sever ise kane minhum. Ne yapar? Onlardan olur. Ve iza malal kalbu ila'l hakkı ve ahbe kalb hakka doğruya ve onu savunanlara yani onun ehline meyle derse kana lahum o zaman dostum, onların dostudur ve dem işte böylece bir en tahkikan amali ve kelami da يكون illa min qiblil kalp buradan anlaşılıyor ki yani fiillerin insanın eylemlerinin gerçekleşmesi Sözün ortaya çıkması. Ancak nasıl olur? Ancak kalp tarafında Yani burada muhtemelen bu kalple kastettiği şey sadece ne diyelim insanın duygusal duygusal boyutu değil. Yani zihni bir faaliyeti de eylemsel bir boyutu da boyuta da geçişi ifade eden bir süreci kastediyor. Arkadaşlar. Yani zihin ve gönül birlikteliği diyebiliriz. Yani bu ancak yani eylemlerin gerçekleşmesi, sözün gerçekleşmesi ancak kalp cihetiyle olabilir. Ve derdik böyle yine bu şekilde enne men amene billisâlihi her kim biriyle iman eder velem yu'min bi kalbihi, kalbiyle iman etmez ise lem yekun indallahi uled. Ne şi? Allah katında, Allah nezi, Allah'a göre ne olmaz mümin olmaz. Ve men amene yani her kim de kalbiyle iman eder ve lem yetekellem fakat bunu diliyle söylemez ise yani عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında, Allah nezdinde bu insan nedir? Mü'mindir. Evet yani çok e, anlamlı e, ifadeler. Aslında yol, yöntem, usul gösteren e, ifadeler. Yani e, şunu da aslında peşinden ifade etmiş oluyor. Yani hayat, durağın bir şey değildir. Durmadan e, akan bir şeydir. E, gerçekliği değişebilmektir. Ve bu gerçekliğe uyum sağlayıp gerçekten problemleri çözen bir zihniyet oluşturulacak ise ilkesel e, bir bakışla e, vakayı değerlendirmek ve ona bir hareket etmek gerekir. Anlamı değil mi? Yani e, Hz. Peygamber zamanında Tavya'nın hazret peygamberle onunla birlikte ortak noktaları var. Yani birçok problemler çözülüyor. Dolayısıyla çok fazla tartışmaya da gerek olmuyor. Ama o gitmiş. Çok farklı bir ortam, hatta yani olabilecek en kötü ortamlardan bir tanesi. O zaman bu ortam ne gerektiriyorsa, tamam bu ortam neyi gerektiriyorsa yani demek e, yanlışlara da boyun eğiyor buynemek gerekir anlamına gelmez ne anlamına gelir ee, şu anlamına gelir biraz daha çok sıkıntı çekmek anlamına gelir ama e, gerçekten ahlaklı ve vicdanlı bir insanın yapması gereken şey neyse onu yapmaktan geri kalmaması anlamına gelir yani bu itibarla çok e, önemli ifade. Ediliyor. Evet arkadaşlar bu paragrafa ilişkin açılınız bir şeyler var mı? Böyle kuzular da ne Evet kuzu, kuzu gibi dinliyorsunuz maşallah. Hiç itiraz etmiyorsunuz. Galem <gülüyor> ee, mutaallimun. öğrenci dedi ki bu öğrenci Seberkan dedi soruları soran Ebu Muti miydi? Ebu Muti es değil mi? Dedi ki, yani bu bir anlamda, yani bu kitabın e, rivayet edilmesi Semerkandi, Mavre-ül Nehir bölgesindeki e, ümmi birikimin, yani özellikle Ebu Alife'nin ümmi mirasının kökleştirilmesinde, yerleştirilmesindeki önemisinden bir tanesidir. Temellerindendir. Bu kama Evet yani dediğiniz gibi. Velakin Fakat yani ey üstat bana açıklayabilir misin? Açıklamır mısın? Hal bana zarar verir mi? Iz al min al Yani e, ne diyelim? Yanlış olanı doğru olandan ayırt edemez isem yani yanlış olanı yanılmış olanı isabet edenden doğru eden yani doğru bir bakış açısı ortaya koyandan ayırt edemezsem yani doğru kim yanlış kim bunu bilmez isem bu durum bana zarar verir mi? Yani çok esaslı sorular soruyor yani esasında. Gal <gülüyor> alim, rahmuhullah alim Abu al Allah rahmet eylesin dedi ki: "La yzduruke fi xasliti." Yani bazı özellikler açısından sana zarar vermez ve yzduruke zarar verir. Bağda fi xistalin değere vahidedir. Yani bir tane olmayan bazı özellikler olur ise. Bu sana zarar verir. Tamam mı? Yani bunun bir takım durumları vardır. Bu durumların bir kısmı sana zarar vermez, bir kısmı da zarar verir. فَاَمَّا حَسْلَتُ اللَّتِي لَا تُدُلُكَ وَيَا تَدُلُكَ Sana zarar vermeyen eli şudur bu durum. فَاِلَّهَ sen la لَا تُعَهَدُ bi amelil muhti. Yani hatayların, e, yanlış yapanın fiilinden dolayı ne diyelim e, hesaba çekilmezsin. Bundan dolayı sorgulanmazsın. Yani sana zarar vermeyecek hususu bu. وَاَمَّا Yani sana e, zarar verecek hususiyetlere, özelliklere gelecek olur ise fe vahidatun Bunlardan bir tanesi de nedir? İsmi cehaleti yargı عليك. Yani sen sana cahil diyecekler. Yani senin için cehalet söz konusu olacaktır. Ben de çünkü la ta'liful hata min as Çünkü sen neyi yapamıyorsun? Yanlışı doğrudan ayırt edemiyorsun. Ne yanlıştır, ne doğrudur bilemiyorsun. Yani bunun sana mutlaka ne olacak? Bir zararı olacak. Evet ekranlar açar. Okuduğumuzda biliyorsunuz. Ekranlar takip ederler. Gözüküyor hocam. Eyvallah. Keşke şöyle bir gösterge de olsa. Buradan göstere göstere okusak o da hoş olur ama tam mümkün olmuyor yani bu e, farenin var ama mesle görünmüyor şöyle hareket ettiği de görün görünmüyor arkadaşlar evet, görünmüyor galiba görünmüyor ben gördüm hocam ama görüyor musun yani ayrıldık. Dikkatli şey bakınca görünüyor. Neyse o kadar o kadar da gözünüzü yormuyor. Neyse siz e, zaten şey bulduğunuz zaman devam edersiniz. Birinci zarar bu. Evet. Mahmut. Ben şey hocam el. E, hı hı. Takip edecektir çok rahat bir şekilde. O da bu sefer şey yapabilir. Yani, mesela yukarıdaki ne? hocam e, görüntü kısmını şey yapabilirsiniz ipdia edebilirsin yok an, yok an, anladım, da. anladım da yok gene yok, değişmiyor. değişmiyor neyse artık neyse, yani abi. alışır at yapıyorsun tamam. evet birinci zarar bu tamam mı? yani yanlışı ve doğruyu ayırt edemezsin, bilemezsin Ve sen niye tu en yünzile bir ker şüpheti ma ya inzile diyor en şüpheti ma nezele bi yani e, seni kurtar yani şüpeden kurtarmaz yani başkasını e, şüpheden şüpeden kurtarmaz yani bu durumun seni şüpheli bir durum içerisinde koyar. Yani başkasını kurtardığı gibi veya başkasına başkası için söz konusu olan şüphe senin için de söz konusu olur. Bu şüphedilikten kurtulamaz. وَلَا Tedri مَا الْمُخْرِجُ مِنْهَا Yani bu şüphenin içerisinde çıkar şey nedir? o bilemez. Niye? لَنَّكَ La تَدْرِي اَمُسِيبُ الْاَنْتَ اَمْ Yani sen yani doğruyu buldun mu yoksa yanlış mı yaptın bunu bilemiyorsun ki şüpheden nasıl kurtulacaksın yani şüpheden kurtulacaksın bilemiyorsun فَلَا تَنْزِي anha dolayısıyla yani seni bunun içerisinden çekip çıkaracak uzaklaştıracak bir şeye sahip değil ikincisi de bu yani şüpheden kurtulamıyorsun. Sen bu şüpheden kurtulacak bir argümana sahip değilsin. Ve üçüncü zararı La tedrik Men ve men fihi Yani kimi Allah için seviyorsun ve kimden Allah için nefret ediyorsun. Bunu da bilemez. Niye? Lenneke لَا تَدْرِي الْمُخْطِئَةِ وَالْمُصِيبَ Çünkü sen ne yapamıyorsun? Yanlışı doğrudan ayıp edemiyorsun. Bu ne ilişkin var mı arkadaşlar? Kaçırdığınız kelime herhangi bir şey. Evet. Öğrenciye geliyoruz. Suriye. Öğrenci dedi ki Evet. Hocam e, hocam hani şey sana tek bir faydası var diyor ya yok yani hani bir, bu, bir noktada bir, zararı olmaz bir noktada zararı olmaz ha, bir, noktada bir noktada zararı olmaz o, şey, o hangisi o en hocam, ben şurada. ne için ona bir zararı dokunulur fe inneha inneke la tu'ahedut yani yanlışın yaptığından dolayı sen cezalandırılmazsın, hesaba çekilmez. Burada eylemlerin kişiselliğini bilmesini ifade ediyor. Yani yanlış yanlış yapıcı yanlış, yanlış, yanlış yapan kendi adesiyle yapmıyor. Yani başkasının yanlışından dolayı sorumlu Öyle değil mi? Bunu, bunu ifade edeyim. yani ailemde de geçer ya pedir, kimse kimsenin günahını çekmez. Yani sen hiçbir dahil yok. Yani yanındaki adam bir halt işlemiştir. Bir günah işlemiştir. Bir suç işlemiştir. Yütürse. Hakim sana lehine hüküm verse olur mu bu? Edilebilir mi? Edilemez yani. Yani bu bir ilkedir. Tamam mı? Temel bir ilkedir. Yani bu yanlışı yanlışı yapan adamın bu şeyi sana zarar vermez. Yani onun ameli sana zarar vermez. Yani ondan sen sorumlu tutulmazsın anlamında diyor. Ama yani sen doğruyla yanlışı ayırt edemiyorsan bu tehlike yok anlamına gelmez. Yani bazı noktalarda zarar var diyor. Elhamdülillah. <gülüyor> Onları açıklıyor. Tamam? devazlarız insanlar. Evet. Ben de sağ olasın. Qalem mutaallimu. Hoca dedi ki Ebû Hanife dedi ki. Laqad feşefta anni el Yani gözümden perdeyi kaldırdım. Yani biz Türkçede böyle bir tabir ederiz. Otobot söylediğin zaman <gülüyor> belden örtüyü kaldırdı. Böyle de söylemez değil mi Türkçe'de? Gözlerimin üstünden yani beni ayıttı. Ve veya ve cahalto yani bu şuru değil olarak da geçiyor biliyorsunuz. el berekete yani şeyi gördüm. Yani bereketi görmeye başladık. Fi müzakeretik yani senin bu ne diyelim müzakeren bir bu e, akli muhakemendir tamam mı? Bu fikri işleme tarzındır. Buradaki bereketi görmeye başladık. Ve ancak yani genelde bu erayte lafsı ne düşünüyorsun fikrin nedir gibi anlamlara gelir arkadaşlar. وَلَكِنْ اَلَا اِتَهْ اِنْ كَانَ رَجُلُمْ يَسِفُ عَدْلَ وَلَا يَعْفُ men مَنْ Yani bir adam düşün, bu adam e, ne diyelim, adil olarak niteleniyor. Veya işte adaleti niteliyebiliyor, adaletin e, sınırlarını ne yapabiliyor? E, çizebiliyor. Fakat adresin sınırlarını çizilebilir de ne bileyim sınırlarını çizebilmekle de birlikte, ee, birlikte adaletin sınırlarını çizebilmekle birlikte eee şurada bakayım da adaleti dilebilmekte adaleti anlamak ee, kendisine muhalif olan bir kimsenin zulmünü anlayamamak Vela adlehu. Yan tarafını bilememekti. Eyesiyahu zelike. Yani bu mümkün müdür? Yani bu kişiye e, bu durum bu kişiye bir alan açar mı? Bunu bu şeylerden muhafaza eder Yani buranın altına çok şey Ve in yukale enlehu vaha şöyle denir mi? enhu al hakkı. Sen hakkı biliyorsun sen huve minelisin, hak elinlesin deneyebilirim. Evet, yani bir adam e, doğru olanı veya ne diyelim, adaleti e, hakkı bilebiliyor, bunu nitelebiliyor. Fakat zulmi yanlışı bilemiyor. Tamam mı? Bu halifenin hangi konuda e, böyle zulmettiğini bilemiyor, onun adaletini bilemiyor. Bu insanın e, elini kuvvetlendirir mi, kuvvetlendirmez mi? Böyle bir kimseye bilen veya arifler ehlinden bilen kimselerden şeklinde bir e, isim verilebilir. Evet, cevaplıyor. Galal alim bu. Allahu Allah rahmet eylesin alim dedi ki, iza vasafatla. Yani hakkı söyleyebiliyor. <gülüyor> hakkı söyleyebiliyor. Fakat وَلَا يَرِفُ جَوْرَ مَنْ يُحَالِفُهُ Fakat yani muhalifinin o haksızlıklarını bilemiyor. Hakkı biliyor ama muhalif olduğu kimsenin haksızlıklarını bilemiyor. فَاِنَّهُ Bu kimse تَهِلُ bilcevri ve ve adli yani hak ve haksızlık konusunda cahil bir kimse yani esasında hakkı da bilmiyor demektir haksızlığı da bilmiyor demektir bu adam VLAN yaخي bil ki ey kardeşim bil ki inne ejhelan asnafi yani esnaftan kasıt insan ee, ne diyelim insan kısımları insan çeşitleri insan tabakaları insanların ee, yani ne kadar insan türü aklına geliyor yani insan türü derken anlıyorsunuz yani idrak açısından e, tamam yani böyle çok enteliyel seviyede olan da vardır yani böyle tamamen ben ahmak tarzında olan da vardır ortalama olan da vardır neyse yani bütün insanların en cahili kulla Ve ardahum Menzileten indi Ve bana göre Bunların en kötüsü Biha'ulâ <gülüyor> Bu tür adamlar Yani bu tür adam dedi ki Yani Yani biraz önce soruda sordun işte Hakkı biliyor ama Muhalefinin Haksızlığını Zulmünü ne yapamıyor, bilemiyor. Hocam. Evet. Buradaki muhalifin neden maksat ne yani oradaki anlam ne yani kendi hakkı biliyor ama karşısındaki hakkı bilmeyen kişi olarak mı ona mı muhalif deniyor burada? Yok tartıştığı bir kimse, tamam ya yani bu herhangi bir konu olabilir yani. <gülüyor> yani bak burada özellikle yani yani o onu düşünüyorum yani adil ve cevur kavramlarını kullanıyor. Adalet ve zulüm kavramları. Yani nedir ki? E, yani sadece doğruya yanlış söz değil. Yani o sözlerin arkasında durmak, tamam mı? Ve onun arkasından bir eğilmi getirmek anlamında e, kullanıyor. Tamam. Mı? Yani şeyler e, bu kavramlar. Yani ben çözebildiğini söylüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu metinlerden anladım. Yani İmam Azam'ın Özellikle bu çerçevede kullandığı işte ad adalet terimidir veya zulüm terimidir. Genellikle bir böyle bir çerçeveyi ifade ettik kanaatinde. Tartıştın yani aynı fikirde olmadığın bir kimse. Bunu kastediyor. Yani sen bu adamın hangi konuda nasıl haksız olduğunu bilmiyorsan, yani kusura bakma diyor, sen cahilsin diyor yani. Tartışmaya girme gerek yok mu yani o zaman? Yani biraz daha sesin çok buğulu geliyor. Hey, Feyza yani, sen... Evet yani, söyleyeceğim benim. Ha, bir daha söyle. E, o zaman mesela şimdi burada sen bu adamın haklılığını bilmiyorsan e, cahilsin demek, e, madem o zaman bu kişiyle tartışmaya da girilmeye gerek yok demektir mi? Yani girmeye gerek, gerek, gerekten öte bak. Yani çok e, ağır bir ifade kullanıyor bu tip insan, bak. Yani hakikaten yani Ebu Hanife'nin en çok sevdiğim yönü budur. Spesifik isimler üzerinden gitmiyor bak dikkat ederseniz. Ne üzerinden gidiyor? Karakterler üzerinden gidiyor. Çok hoş bu e, metnin e, ne diyelim bu muhatap kitlesinin genişliğini de ifade ediyor. Yani bu tür adam için yani bu tür bu tipoloji için bu karakter için ağır bir ifade kullanıyor. Diyor ki yani bu tip, yani hakkı bildiğini söylüyor ama e, yani haksızlığın ne olduğunu bilmiyor. Yani bu adam insanlar arasındaki en cahil tiplerden. Yani haksızlığın ne olduğunu bilmiyor. İnsan ne olduğunu bilmediği şey ağına çok rahat düşebilir. Öyle değil mi? Ve en kötüsü diyor yani. En, yani en kötüsüdür bunlar. Bundan daha aşağı birisini düşünemiyorum. İdrak açısından. Yani gerçeği, hakikati görür aslında. Yani bu adam böyle bir imkanı yok. Hocam bu konuşabilir mi? Evet, konuşabilirsin. Hocam bu şeydeki gibi değil mi? Benim anladığım kadarıyla. Mesela kelam ilminde de aynı. Biz ehl-i sünnet, maturinin hak olduğunu düşünüyoruz. Ama hariciliği, şiirliği, diğer şeyleri de, fırkaları da işliyoruz. Onların Haksızlığını yani zayıflarını görüp kendimizinkini daha çok şey yapıyoruz. Benim yok Ama yani şimdi ama şöyle bir yönden bir yöntem. Yöntem. yani bir yönden. Ya şöyle geldim. Yani ee, arkadaşlar konuşmadığımız zaman mikrofonları kapatırsak sesim geri geliyor bana. Ee, yani bu sadece e, yani kelam ilmi açısından düşünmeyin arkadaşlar. Burada aslında bir hayat felsefesi geliyor. Yani içinde bizim Maturidi gelenekte şöyledir bir anlayış var. Yani bir e, hakikate karşı bir edep diyebiliriz buna. Yani benden okumuşsunuzdur. En azından sabun nimetini gördünüz. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Tamam eleştiriyor. Şöyledir diyor, böyledir diyor. Ama sonunda da diyor ki Allah adam biz bir sava bir. Yani bunun doğrusunu Allah bilir diyor. Benim çözebildiğim budur diyor anlatıldım ya bu da bu da var. ama burada kastettiği yani adam hiçbir ilmi at yapısı yok yani herhangi bir konuşmayı düşünün herhangi bir diyalog düşünün Yani bu kelam bir diyalog olur bir başka bir şey de olabilir yani düşünün adam e, yani haksızlık nedir bunu bilmiyor bilmeyen adam yani ne yaphu ki yani şimdi bu e, bunu bizim e, kelami tartışmalarda konuşacak olursak <gülüyor> yani hiçbir grup yani bu türden değerlendirilmez. Yani bir anlamda birisini siz muhatap alıp tartışıyorsanız en azından belli noktalarda e, ne diyelim belli noktalarda onun belli bir bilgi seviyesine sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Anlatalım yani şimdi ee, düşün yani ya, indirgemeci olarak düşünmek çok yanlış olur. Karşımızdaki bütün tartışmaları tek bir seviyede görüyoruz. Hepsi işte böyle e, yani bu enaniyeti getirir. Anlatabildim mı? Yani belki karşınızdaki adam birikim bir, açısından daha da şey olabilir. Fazla da olabilir. Veya denk olabilirsiniz. Yani e, esas olan nedir? Bu e, ilim alanında, tartışma alanında İkna edebilmektir. Delilleri güçlü ve kuvvetli ortaya koyabilmektir. Nasıl koyuyorsunuz? Tamam. Mı? Önemli olan bu. Yani burada Ebu Hanife'nin bize vermek istediği şey de e, delilli, salam, tamam mı? Bilgisel altyapısı yerinde konuştuğunu bilen sorunları çözen. Bak, yani geçen hafta okuduk yani. Semerkendi çok büyük bir sıkıntı çekiyor. Öyle değil mi? Niye bulunduğum ortamda her türlü adam var? Diyor. Çok ee, enteresan sorularla muhatap oluyorum diyor. Yani bu benim muhatap olduğum kitleler arasında hırsızı var, hırsızı var. Değil mi? Bunlarla ben nasıl konuşacağım? Nasıl bir adab olması lazım? Konuşma adabı olması lazım? Aslında burada ee, adab muhaşeret de var. ya. Yani. Her şey var. Edevi. Yani nasıl konuşacak? Yani fikirlerin nasıl savunacaksın? İnsan tipolojileri nelerdir? Anlatabiliyor musun? Yani bunları güzel bir şekilde ortaya koyuyor. E şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Yani bu e, sosyal alan, sosyal bilimler. Yani e, burada çok emek gerekir. Niye? Çünkü yani her şey tek bir kalıptan çıkmış gibi değildir. Birbirinden çok farklıdır. Ondan sonra e, yani kesin böyle matematiksel denklemlerle izah edemeyeceğiniz çok şeyler vardır. Birbirinize birbirine aykırı gördüğünüz şeyler bir arada, bir arada bulabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani ne kadar benzer noktalar olsa da mutlaka her şeyin bir kendine sahip e, nevi şahsılığı var, nevi şahsına münhasır olma durumu vardır. Ya yani Onun için e, bu alan geniştir. Ve tecrübe önemlidir. Ne kadar tecrübe edersen o kadar ufkun genişler ama her şeyi kuşatmış olamazsın. Onun için yani böyle çok emek gerektiren bir şey. Nereden nereye vardık ya? Değil mi? Bilmiyorum o deminki arkadaş gibi Furkan'dı değil mi? Furkan'ın sorusuna inşallah cevap verilmişizdir. Evet. Eyvallah. Yani daha detaylı şeyleri e, metni bitirdikten sonra da konuşabiliriz arkadaşlar. Kafanızda bir, bir takım yani biz ne kadar bilebiliyorsak cevap veririz. Bilebiliyorsak bilmiyoruz deriz arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. L'ye'lle mislehum. Yani bu bu adamların örneği şudur. Neferi, erbaati, neferi. Şu dört adamın e, örneğine veriyor. Dört adamın durumuna veriyor. Yutune bi tevbin ebyada yani şimdi yani bir ortada bir beyaz e, ne diyelim beyaz bir elbise var. Elbise getiriyorlar. Beyaz bir elbise. Teyeselune delike ve bunlar birbirlerine soruyorlar. Bu elbisenin rengi nedir? Elbisenin el rengindedir. Ve yekulu vahidun heulayin erbaati. diyor ki ''Haza sevbun Ahmar Bu kırmızı bir elbise. Ve yekulu Diğeri de diyor ki ''Haza sevbun asfaru.'' Bu sarı bir elbise. Ve yekulu selbu. İçinlisi de diyor ki ''Savbun asfaru.'' Bu siyah bir elbise dedir. Ve yakulur rabi'u de diyor ki tevbun ebyadı. Beyaz bir elbise dedir. Fe lehu Bunlara sorulur. Ma tequlu fîhâ ullâ'i s Yani bu üç kişinin dört kişiye. Diğer üç kişinin e, diğer üç kişinin esâbû em ehtâû Yani e, davet ettiklerimi yoksa hata ettiklerimi sorulur? Yani doğru mu yoksa yalan, yanlış mı söyledikleri sorulur? Her birine. Yani diğer üç kişi tamam sen böyle diyorsun. Diğer üç kişi doğru mudur yanlış mıdır diye sorulur. Fayaqulu şöyle cevap verirse Ama ene fakat alemu enne sevde ebyada. Evet ben elbisesinin beyaz olduğunu biliyor. Ve ayşe en yekuna ha ulai Yani umulur ki diğer üçü de doğru söylemiş olsun. Ve her hada sınıfı minen nasi yani bu tür insan bu bu sınıftan olan insanlar yekulune derler ki İlla neyle bu? İlla zaniye neyse bir kafir. Yani zina edenin kafir olmadığını biliriz. Ve asa an yikuna, aladin yarona, İlla zaniye ida Şimdi bu zina edeni gör, görenler ne zaman minuhul e, imanu? Ondan iman. Çıkar kema yenza'u sirru barun kâne sâdiden ve la Şeyin çıktığı gibi. Sırrın çıktığı gibi. Buradan bir hemen tercineye de bakayım. Orada nasıl geçiyor. Yanlış bir şey de yapmayalım. Ha elbise, evet. Yani elbisenin çıkarılması gibi, elbisenin çıkarılması gibi imanın da çıktığını söyleriz. Ee, umulur ki o insanlar da doğrudurlar ve biz onları yalanlamayız. Ve ne? derler ki inma inne men mate ölen bir kimse ve lem yahc hac etmemiş fakat ataqa al hacca e, hacca günü olduğu halde fe nahnu musammihı biz bu kişiyi mümin olarak isimlendiririz ve nusalli yusalli aleyhi onun cenaze namazını kılarız ve nestağfiru lehu onun için bağışlanma dileriz ve naqdi anhu hacce onun haccını kaza ederiz. Valla kezdi bu n'ye şöyle diyeni de ne diyelim yalanlamayız. Mate Yahudiyen, Avnascraniyen. Şeyi anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Mantığı anlayabiliyor musunuz? Örnekleri çoğaltıyor. Örnek. Evet. Aslında burada kast edilen şey, e, biz bunu böyle biliyoruz, işin doğrusu bu olabilir ama kalplerdekini bilemeyiz demek yani. Öyle bir şey değil. Burada söylediği şu, ee, yani böyle e, çok aşırı iyi niyetli olan insanlar vardır ya. Evet. Yani o, o, onları kast ediyor burada. Ya tamam ben bunun böyle olduğunu söylüyorum. Ama yani e, onlar da haklı olabilirler arkadaş yani. Ben böyle söylüyorum ama onlar da haklı olabilirler. Ha, o da onun görüşü. Ona da saygı duyalım gibi mi? Yok onun görüşü demiyor yani. Şöyle ya o da öyle yaşıyor ya da o, da o da bunu bu şekilde yapıyor gibi mi o zaman? Yani, o, ondan öte tamam mı o adamın görüşünün doğru veya yanlış olduğunu bilmiyor. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani ben bunun doğru olduğuna inanıyorum ama ya yani bu tamamen farklı bir şey arkadaşlar. Tamamen bir bilgisizliği ifade ediyor. Ya 12 de doğru olsun ya tamam benimkine şey, şey ama e, benimkine aykırı ama 12 de doğru, doğru olabilir ya. Doğru olsun diyor. Bak verdiği örnek son örneği gene okuyalım. Çok net bir şekilde anlaşılıyor aslında burada. Ee, ne diyor? İnne men ma'te Yani bir adam veya inmen ma, yani ölen bir kimse, ölen Yahuch, hac edememiş, fakat ataakal hac, yani hac edebildiği halde, yani hac gücü olduğu halde hac edemeden ölmüş bir adam. Senahnunusen imamina, مِنَ mümin olduğunu söyleriz. Tamam güzel, müsallih aleyhın namazını kılarız, cenaze namazını. Ve estağfurullah onun için istiğfarda bulunuruz. Onak di anhu onun onunını da kaza ederiz. Ama bak diyor ki şöyle diyeni de yalanlamayız diyor. Mate te yahudiyen. Bu adam Yahudi olarak öldü. Bu adam Hristiyan olarak öldü. Yani bu kadarını da insan bilmiyor mu yani? Şimdi, şimdi adam, adamın mümin olduğuna sen, sen inanıyorsun, söylüyorsun. Ama senin muhalefetini diyor ki bu adam Yahudi olarak öldü. Yani bu yalanlamayız diyor. Bu adam da doğru söylüyor. Yani bir adam ya Müslümandır ya Yahudidir değil mi? Hocam, Heh, evet. buradan Mürciye ve e, Selefiye karşı bir şey mi konuşuyor acaba? Mücini görüşleri ve Selefiyi. Yani şimdi e, tabi Ebu Hanife zamanında Selefiye tabiri kullanılmıyor. <gülüyor> Onu söylüyor. Yani ehli hadiste kendileri öyle diyorlar mı, demiyorlar mı? Yani bunlar bizim e, özel kullandığımız e, tabirler. Yani genelde e, herkes her grup hakkında başka ifadeler kullanıyor. E diyor ki ehlül hak diyor. Yani onların bir şeyini yapmak, yani bakmak lazım onlara detaylı. Şimdi e, kesin şeyler de söylemeden detaylı bakmak lazım. Ondan sonra onların e, muarızları da onlara bir takım isimler yaptırıyor. Ne bileyim kaderiye diyor, işte cehmiye diyor değil mi? Muattıla diyor. Ne diyor? Şu diyor yani. Diğeri de ehlül adl ve tevhid diyor yani. Mesela mutezile isminin bir kullanımına bakıyorsun yani. Yani o ilk zamanda, bir daha sonraki zamanlarda kullanıldığını görüyorsun. işte maturidilik isminin yani çok sonrasında kullanıldığını görüyorsun. Anlatabildim mi? Burada ee, yani ne diyelim? Onlara direkt bir eleştiri şeklinde mi? Yani olabilir. Müziyenin bir şeyi de olabilir. Kısmı da olabilir. bilir. Çünkü burada kimlikler dediğim gibi karakterler üzerinden tartışılıyor. Direkt bir kimlik ifade edilmiyor. Falanca grup, falan, filanca kesin denmiyor. Dolayısıyla net işte şudur veya net budur diye söylemek mümkün değil. yani buradaki anlattığı tip buradaki anlattığı tip ee, yani e, en e, aşağı sınıf bir insan. Dolayısıyla e, karşısındaki yani diğer e, ne diyelim diğer muhataplarını veya diğer grupları bu şekilde nitelendiriyor demek ne kadar doğru olur onu bilmiyorum. Çünkü hakikaten buradaki insan hiçbir şey bilmiyor. Buradaki insan hiçbir şey bilmiyor. Ama diğerlerinin bir şeyi var. E, iddiası var yani. Bir mürci kalkıp da de, demez yani. Ben mümin olarak özgürlüğünü diyorum ama sen Yahudi olarak öldüğünü söylüyorsan sana da bir şey demiyorum. demiyorum demez ya. Yani. Öyle değil mi? Ben yani basitçe böyle demez yani. yani. Bu hakikaten böyle bir insan tipi, saf bir insan tipidirler yani, öyle diyeyim. Yani. Hocam, hocam. Evet. Deniz'e de bir şey söyleyebilir miyim? Ee, ben burada imamı Azam'ın yapmaya çalıştığı şeyin şu olduğunu düşünüyorum. O, Mutlak doğruyu tek bir kişinin ya da tek bir mezhebin tekeline almaktan ziyade herkes fikrini söylesin ve bir fikir hürriyetinin savunucusu olduğunu düşünüyorum. Yani mutlak doğru sadece benim söylediğim değil. Yoksa şu en son ifade de, yani yalnızca haç vazifesi üzerine farz olduğu halde farza gitmemiş bir kişinin Yahudi ya da Hristiyan da olabileceğini kabul etmek yani çok mümkün görünmüyor. Hoca bunu bile ya bunu söyleyende yalanlamayız derken gerçekten fikir hürriyetinin e... ya bir gülsüm dur yanlış anlaşılmasın yalanlamayız derken kendisi demiyor onu Bak, anladım yukarıda, yukarıda insan tipi var ya diyor işte 4 kişi vardır diyor bunlara sorulur elbisenin rengi nedir diye işte bir tanesi dersek işte yani tamam ben beyaz diyorum ama yani diğerlerinde doğru söylediğini farz edelim diyor bunu kendisi demiyor, örnek veriyor. İnsan tipine örnek veriyor. Bu bu insan tipini eleştiriyor yani. Hocam hani e, kendi bildiğini doğru kabul edip de muhalefinin düşüncesini bilmeyene örnek veriyor değil mi? Yok. Yani muhalef yalan mı söylüyor şey değil mi? Yani öyle bir şey değil. Yani adamların cevaplarını da biliyor. Tamam Diğer adamların cevaplarını da biliyor. Ee, yani inşallah onlarki de doğrudur. Yani çok böyle iyimser bir tarzda. Bu tipolojiyi anlatıyor. Anladım. Bak, yukarıda, yukarıda ne dedik? Hakkı biliyor. Burada mesela hakkı bilmekle beyaz. Elbisenin beyaz olduğunu. Bunu biliyor mu adam? Biliyor. Ama sanki gaza kuruşunu biliyor gibi bir durum var. Ama muhalifinin yani e, sonuçta diğerleri de bir şey söylüyor değil mi? Kırmızı elbise veya sarı elbise diyerek e, deme itibariyle zaten muhalif olmuş oluyor. Ama bu adamların e, doğru mu, yanlış mı, haksız mı, haklı mı olduğunu bilmiyorum diyor yani. Açıkçası. Yani doğru olabilirler diyor. Yani bu tip insan e, yani bütün insanlar arasında en aşağı noktada olan diyor. Çünkü bir fikri yok bu adamın diyor. Eleştiriyor yani arkadaşlar. Fikir hürriyeti falan değil ya. Yani. On, onları bir şeye bırakın. E, bir kenara bırakın. Yani e, metnin bütününden Tamam metnin bütününden insan, insanlığa, insanülüğetine değer verdiğini çıkarabiliriz. Ama, ama yani farklı şeylere de gitmeyelim yani metnin manasına odaklanarak bir şey anlamaya çalışalım. Tamam hocam. Tamam. Eyvallah. Bilmiyorum dediğim anlaşılıyor mu anlaşılıyor ya sonuç arkadaşlar yani bu e, ilim hakikaten bayağı uğraşmayı gerektiriyor yani böyle e, hemen bir anda zihninde zihninde bir şeyler bir bunları net şeylere de dökmek uzun bir zaman alır arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani uzun süre e, üzerinde düşünmek, konuşmak gerekiyor. Yani bazen e, söylediğiniz bir şeyden eksiklerini görebiliyorsunuz sonra. Tekrar onları düzeltmeniz gerekebiliyor. Yani bu bu böyle yani böyle okuyup ya ne diyelim? E, konuşa konuşa tamam, tartışa tartışa bu işi ilerletmek gerekiyor. Neyse nereden nereye geldik arkadaşlar kusura bakmayın. Evet hocam hocam şey. Evet. Eee قال bana, bana böyle bir şekilde gelmiş nasihat gibi. Orange surar. Yani hocanın görüşü istiyor, nasihati istiyor yani nasihat istiyor aynı zamanda e, hocanın birikiminden faydalanmak istiyor yani <gülüyor> faydalanmak hocam yani e, sanki buradaki durum e, muhal yani muhalif kişi yani nasıl hocam Türkçesi yok şunu söyleyeyim isim neydi Ali miydi senin ismin Ali Ali Hatip hocam ha, Ali bak bu galel alim, galel mutalim bunlar muhalif değil Efet evet, hocam yani ha. sanki münazaralar adabı Oratıyor. Tabi tabi onu onu onu ya onu da diyebiliriz aslında birçok şeyi buluyorsunuz yani. Tamamen baktınız Geniş bir bakış açısı sunuyor. Size usul öğretiyor. Onu onu diyebiliriz. Ve yani işin güzel yanı şu yani bir karşılıklı diyalog halinde yani bu ilim geleneğinde vardır yani. Yani sadece Müslümanlara has olan bir şey değil yani yani ıı, antik Yunan düşüncesinde de vardır diğer düşüncelerde de vardır Yani bu hoş bir metottur Tamam yani böyle sorunlu cevaplı bir şekilde e, konumun büyümek konu, yani olayı derinleştirmek daha geniş bir bakış açısına ulaşabilmeyi sağlamak bu şeyi hoştur yani e, bu metinlerde o açıdan değerlidir diye düşünüyorum Evet devam edeyim arkadaşlar yani içerik anlaşıldı diye düşünüyorum. Yunkirune devam edelim. Yunkirune kavle şiati. Bak. ifadeye bak. Şianın sözünü reddediyorlar. Ve yakuluna kavlevum. Ama onların söylediklerini söylüyorlar. Yani sen hem karşı tarafı reddedip hem de onun sözünü paylaşamazsın. Ve yunkirune kavle kavarici. Haricilerin sözünü inkar ediyorlar. Ve yakulüne kavlevum onların sözlerini kabul ediyorlar. Böyle bir şey olamaz diyor yani. Olabilir mi? Yani şimdi sen e, örneğin mecdusiler bir işte inanı vardır. Sen bunu eleştiriyorsun. Bu böyle olmaz diyorsun. Ama söylediğin şeyle iki tane olduğunu söylüyorsun. Bu tamamen yani bir insan düşüncesi, aklı fikri izanı açısından olmayacak bir şey diyor. Onun için insanların en kötüsü en lezimidir ve yekuluna kavle'l murcieti sözünü söylüyorlar ve yekuluna kavluh yani pardon murcienin sözünü inkar ediyorlar kabul etmiyorlar ve yekuluna kavluh onların söyledikleri şeyi söylüyorlar ve yaravne tahdiqu zalike <gülüyor> ee, yani bunun e, böyle gerçekleşeceğini görüyorlar ve ee, tezzife aklı halâl el ne diyelim buraya fakat bu üç grubun sözlerinin sahteliğini söylüyorlar tam bir çelişki halinde olduklarını söylüyor tam hem karşı taraf eleştiriyor ama karşı tarafın eleştirdiği sözünü kendisi söylüyor böyle bir şey olamaz. Mı? Ve yarab nefiz derlikte bu konuda bir takım rivayetler görüyorlar rivayetler var rivayetleri ne diyelim e, paylaşıyorlar ve <gülüyor> onu iddia ediyorlar ki? Alla Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kâle. Yani Hazreti Peygamber'e Hazreti Peygamberin söylediğini iddia ettikleri bir takım divayette paylaşıyoruz. fakat alimna biz biliyoruz ki Allah'a bak biz biliyoruz ki bak bu ifadeleri dikkat edin arkadaşlar. Allah'a azze ve celle Allahü teala innema ba'de rasulehu rahmeta peygamberini ne için gönderdi? rahmet olsun. liyecma'a bihil firkete yani yani e, Ayrılık olmasın, birliktelik olsun. insanları birleştirmek için. Ve li yeziden ülfete. Diyelim e, ülfet yani e, yakınlık, muhabbet tamam Sevgi ne diyorsam zaten. Bu artsın diye. Velem lem li li yuferrikel kelime. Yani e, Allah onu yani ayrılık çıkarsın diye tamam mı insanları tamamen birbirinden koparsın farklılaştırsın diye göndermedi. Ve yuharrisel muslimine ba'dahum ala Müslümanların bir kısmını diğer kısmına karşı kışkırsın diye de göndermedi. Ve ye'zunune onlar iddia ediyorlar ki innema ennahu innema geldi ihtilaf bu hadis yani yani e, bu rivayetlerde ihtilaf olması menne minha nasıhan ve mansuhan yani bunun neshi de vardır neshulunu vardır fenahnu nervi kema biz duyduğumuz gibi tamam nasıl duyuyorsak o şekilde rivayet ediyoruz yani ihtilaflar olabilir. Yani burada bir anlamda şeyle görüyoruz. Ne diyelim? Has usulü de görüyoruz arkadaşlar. فَوَيْحُنْ لَهُمْ Yani yazıklar olsun bunlara. ma أَقَلَّ مَا أَقَلَّ bi بِاَمْرِ اَقِبَتِهِمْ Yani bunlar ne diyelim yani bir emre akıbeti demek yani akıbet Türkçe'de de kullanıyoruz. Son demek yani insanın e, kapanışı yani kapanış nasılsa e, açılışta o şekildedir. Tam nasıl ifade edelim bilmiyorum. Akıbet Türkçe'de de kullanıyoruz. Yani bunlar akıbetlerine sonlarına ihtimam göstermiyorlar. Dikkat etmiyorlar. Haythu yentasibune linnâsi. insanların karşısına çıkıp fe yuhattifûlehum. Onlara konuşuyorlar. Bima kad alimû enne ba'dahû mensûkun. Yani bir kısmının Tamam, mensup olduğunu bildikleri halde tamam, yani herhangi bir hükmünün kalmadığını bildikleri halde tutuyorlar. Bunları insanlara anlatıyorlar diyor. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Yani bunlar hükmü kalkmış, sanki hükmü varmışçasına insanların karşısına dikip anlatıyorlar. Yani bu e, bir anlamda ilme, hakikate hürmetsizlik, saygısızlık olarak ifade ediyor. Vel well, amelu bil mensuhil yevme yani hali hazırda bir şeyle amel etmek dalalet nedir? E, dalalettir, sapkınlıktır. feyehudu bihin nasu feyehudu ne diyelim? yedillune feyehudillune yani sen onu söylediğin zaman eğer insanlar seni sana değer veriyorlarsa o söylediği yanlışı alacaklar ve o yanlışı kullanarak ne alacaklar? Sapıtacaklar. Yanlış yollara gidecekler. Yani burada aslında ilim ahlakını da bize öğretiyor arkadaşlar. İlim ahlakını da öğretiyor. Yani senin bir sorumluluğun vardır. Diyor, bir mesuliyetin vardır. Diyor. Yani yanlış olduğunu açık ve net olarak bildiğin şeyi tutup insanlara ne olmasın, veremezsin diye. Yani e, verdiğin, paylaştığın e, birikimden, görüşten de mesulsün. Ama yani bu tip, bu tip adamlar da vardı. Yani burada örnek verdi. Tip bu mesela. Vakat ne mı? Hocam evet. şey. Evet. Burada bir, ben bilmiyorum görüşüm şey. Bir ilk var. Iste, İstedil yaptığımız zaman doğru bir şekilde yapmak lazım. Mesela görüşleri mensuh ile yapmışlar. Bunun için gitmişler. Yok, mensuhun mensuh olduğunu bile bile yapıyorlar onu. Bile bile. Ha. Ya, sanki e, şey mensuh olmamış gibi. Olmamış gibi. Ha. Hadi o şekilde insanlar anlatıyorlar. E, ya yani insanlar da onu sanki e, böyle olması gereken hükümmüş gibi sarılıp uyguladıkları zaman yanlış şeylere sapabilirler. diyor. onu söylüyor. Yani. Vakit Vakat, görünüyor değil mi arkadaşlar? Şöyle şey yapalım. ya Metnin heyecanına dalınca insan gözünün önündeki şeyi unutabiliyor. Evet. Vakat nalemu biz biliyoruz ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber lem yekun li yufessiren ayetel vahidete ala nev'ayni. Yani Hazreti Peygamber bir ayeti iki şekilde yorumlamamıştır. Yani burada iki şekilde yorumlamamışlar da şunu anlamak gerekiyor arkadaşlar. Yani birbirine zıt iki anlamda yorumlamamıştır. Hemen kana minel kur'âni eee nasikan eğer yani Kur'an'dan ee, nasih olan bir şey varsa nesheden bir şey. Kur'an'da nesheden bir şey varsa yani Kur'an'ın bizatihi o parçasını neshetti, neshedici olan bir şey varsa anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bu kadar çok bastırarak söylüyorum. Tessarehu'l cemi'en nasah. eğer Kur'an'dan bir şey nasih ise insanlara da o şekilde nasih olarak açıklamıştır. Tamam Yani nasih mensuk mensuk'u da nasih olarak eee Açıklamamıştır. O tedelikel mensuha. Mensuha ne böyle? Feserahu li cemiyen nasi mensuha. Eğer diyor şey ise anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Yani bunun çok şeyine girmiyorum. Türkçesine girmiyorum yani. Bir şey mensuh ise onun, e, onu da insanların mensuk olarak anlatır. Ve emmel ahbaru. Yani bu hükümler tamam mı? Nasih ve mensuk hangi şeyde geçerlidir? hükümlerde ama bundan başka neler var? Haberler var. Ve emel ahbaru ve sıfatu sıfatlar elleti kat kânet yani bir takım sıfatlar. Fe innehu leyse fi şeyin minhâ mensûkun. Yani haber ve sıfatlarda nasih ve mensuktan bahsedilmez. Tamam, nasih ve mensuk ne için geçerlidir? Hükümler için geçerlidir. Şu vardır veya yoktur. Tamam şu e, ne diyelim? Şu geçerlidir veya şu geçersizdir. Büyük var. vardır. Ama haber veriyor. İşte filanca filanca gitti, şunu aldı, aldı, bunu başkasına verdi. Bu bir nedir? E, Haberdir. Ve işte bir takım sıfatlar, özellikler açıklanıyor. Bunlar da nasih ve mensuk söz konusu olmaz diyor. Ve inneme dekelen nasihu ve mensuhu fil emdi vel nehi yani nasih ve mensuhun geçerli olduğu şey nedir? Emir ve nehidedir. Yani bir şeyin emredilmesi veya ne edilmesi durumundadır. E şunu şöyle yapın veya yapmayın şeklinde ifade edebiliriz.